Toplu borç alacak dekontları nasıl oluşturulur? Carilere toplu olarak borç alacak dekontları oluşturmak için ana sayfası üzerinde arama alanına veya Diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde toplu işlem yazarak toplu işlem ekranını görüntüleriz. Sayfada firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. İşlem alanında alım irsaliyelerinin faturalandırılması, satış irsaliyelerinin faturalandırılması, siparişlerin faturalandırılması, ayrıntılı siparişlerin faturalandırılması, toplu müstahsil makbuzu oluşturma, toplu cari hesap fişi girişi, siparişlerin irsaliyelendirilmesi işlemleri bulunmaktadır. Toplu cari hesap fişi girişi yapmak için ilgili seçeneği işaretleriz. Liste ekranında işlem yapmak istediğimiz cari kayıt aralıklarını filtreleyerek belirleyebiliriz. Veya liste ekranımızda klavyenimizden boşluk tuşu ile kırmızı işaretlemeler yaparak da belirleyebiliriz. Listede kırmızı ile işaretleme bulunmaması durumunda gerçekleştireceğimiz işlem listede bulunan tüm kayıtları kapsayacaktır. İlk olarak fiş ayarları altında bulunan fiş türünü belirleriz. Yapacağımız işleme göre borç dekontu veya alacak dekontunu seçeriz. Şube bazlı çalışıyor isek ilgili şubemizi seçeriz. Tarih alanından ilgili tarihimizi seçerek eğer önemli ise saat bilgisini de ekleriz. Tutar alanından borç dekontunda yer alacak tutarı belirleyerek ilgili döviz seçimini yaparız. Listede seçmiş olduğumuz cariler için ayrı ayrı fiş oluşturulmasını istiyorsak ilgili alanı işaretlememiz gerekmektedir. İşaretlenmemesi durumunda tek bir fiş kaydı içerisinde işlemler gözükecektir. İşleme dair açıklama bilgisi ekleriz. Daha sonra işlem seçeneği ile işlemi başlatırız. Toplu işleme başlanacaktır emin misiniz sorusunu onaylarız. İşlem logları listesinde toplu işlemin tamamlandığını görüntüleyebiliriz. Oluşan fişleri görüntülemek için yeni bir sekme açarız. Diana sayfası üzerinde arama alanına gelerek cari yazdığımızda cari hesap fişleri ekranını görüntüleriz. Liste ekranında seçmiş olduğumuz cari kayıtları için belirlediğimiz tutarda borç dekontlarının oluşturulduğunu görüntüleriz.